a alt indis i geometrik dizisinin formülü aşağıda verilmiş. Birinci terim yani a alt indis 1 eksi 1 bölü 8'e eşitmiş. Bundan sonraki her terim yani a alt indis i de 2 çarpı bir önceki terim yani 2 çarpı a alt indis i eksi 1 olarak tanımlanmış. Buna göre dizinin dördüncü terimini yani a alt indis 4'ü bulmamızı istiyorlar. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu soruyu kendi başınıza bir deneyin. Buna benzeyen soruları çözmenin birkaç farklı yolu var. Ben kolayı tabii ki de doğrudan formülü uygulamak. a alt indis 4'ü bulmak için, buradaki formülü kullanacağız ve a alt indis 4, 2 çarpı a alt indis 3'e eşit olacak. Formülü kullanmaya devam edersek, a alt indis 3, 2 çarpı a alt indis 2'ye eşit olacak. Unutmayın, her terim bir öncekinin 2 katına eşitti. ve o zaman, A altindis 2'de, 2 çarpı A altindis 1'e eşittir. Soruda da 1 altindis 1'in neye eşit olduğunu verdikleri için, buraya 2 çarpı eksi 1 bölü 8 yazabilirim. 2 çarpı eksi 1 bölü 8, eksi 1 bölü 4 eder. Buraya eksi 1 bölü 4 yazınca, A altindis 3, 2 çarpı eksi 1 bölü 4'ten, eksi 2 bölü 4, yani, eksi 1 bölü 2'ye, a altindisi 4'te, 2 çarpı a altindisi 3'e, yani, 2 çarpı eksi 1 bölü 2'den, eksi 1'e eşit olacak. Evet, soruyu çözmenin yollarından bir tanesi bu. Başka bir şekilde düşünmek isterseniz, dizinin birinci teriminin, dizinin birinci teriminin ve sabit oranının ne olduğunu biliyoruz. Her terim bir öncekinin iki katı. Bunun için, bu geometrik dizi için verilen öz yineli tanımı, açık bir tanım haline getirip, a alt indis i de eşittir, birinci terim, eksi 1 bölü 8, çarpı, 2 üzeri i eksi 1 yazabiliriz. Bunun doğru olduğundan emin olalım. Bir bakalım. Bu formüle göre, a alt indis 1'i bulmak için, eksi 1 bölü 8'i, 2 üzeri 1 eksi 1, yani 2 üzeri ile çarpacağız. Ve doğru. Çünkü a alt indis 1'i eksi 1 bölü 8 olarak bulduk. Yine bu formüle göre, a alt indis 2'yi de, eksi 1 bölü 8 çarpı 2 üzeri 1. Bir, yani birinci terimi 2 ile bir kere çarpıp, eksi 1 bölü 4 olarak buluyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu da doğru. Buna göre dizideki dördüncü terimi bulmak için de yine dizinin açık tanımını kullanarak, a indis 4 eşittir, eksi 1 bölü 8 çarpı 2 üzeri 4 eksi 1 yazabiliriz. Bu da eksi 1 bölü 8 çarpı 2 üzeri 3 eder. Eksi 1 bölü 8 çarpı 8 de eksi 1'e eşit olur. Hangi metodu kullanacağınız konusunda seçim size ait. Ama birinci terimi ve sabit oranı bildikten sonra açık tanımı yazdığınızda istediğiniz terimi, mesela 40. terimi bulmak, birinci metoda göre bence daha kolay. 40. terimi eğer bu şekilde bulmak isterseniz, bayağı kağıda ve bolca zamana ihtiyacınız olacak. Değil mi?